sevgili dostlar ben Cem Kervan Bu hafta Şah zuhur etti Adlı bir semah paylaşmak istiyorum Geçen haftada bir semah paylaştım Emayus yolunda adlı bir semah e, Bu hafta Şah zuhur etti İsa ruhullah kendi taleplerine zuhur ediyor Aniden İsa zuhur edip aralarında duruyordu Onlara merhaba canlar Dedi. Ama oradaki bütün canlıların ödleri koptu. Ürküp bir tuhaf oldular. Çünkü hayalet gördüklerini sandılar. İsa onlara şöyle dedi. Neden öyle çok korktunuz? Neden için için şüpheleniyorsunuz öyle? Ellerime bakın, ayaklarıma bakın. Hakikaten benim, görüyorsunuz. Dokunun. Hayalet olmadığıma emin olun. Çünkü hayaletlerin eti kemiği yok. Açıkça görüyorsunuz ki benim var. Bunları söylerken onlara ellerini ve ayaklarını gösterdi. Talipler hala sevinçle karışık bir şaşkınlık içinde öylece kaldılar. Gözlerine inanamıyorlardı. İsa onlara burada yiyecek bir şeyiniz var mı diye sordu. Bir parça kızarmış balık verdiler. Onlar seyrederken İsa balığı yedi. Sonra onlara şöyle dedi. Daha önce sizlerle birlikteyken demiştim ki Musa'ya verilen Tevrat'ta peygamberlerin yazılarında ve zeburda hakımda yazılan her şeyin gerçekleşmesi gerekir. Deyince zihinlerini açtı ki hak kitapları anlayabilsinler. Onlara şöyle dedi. Evet uzun zaman önce yazıldı ki Mesih çile çekecek. Ölecek ve üçüncü gün ölümden dirilecekti. Ayrıca yazıldı ki şu haber onun adının yetkisiyle Kudüs'den başlayarak bütün halklara duyurulacak. 72 millete tövbe eden her cana günahların afı var. Sizler işte bu olayların şahitlerisiniz. Ve şimdi de ben size... Kutsal ruhu göndereceğim. Tıpkı manevi babamın vaat ettiği gibi. Yalnız kutsal ruh gelip sizi semavi kudretle giydirinceye kadar siz burada şehirde kalın. Evet ve bu sözlerden esin alıp bir semah yazdım. Ee, sizinle paylaşmak istedim. İnşallah beğenirsiniz. Tezahür etti Talipler korktu Şah teselli etti Dirildikten sonra Şah zuhur etti beraberken şah belirdi kendi gelip haralarında durdu size selam olsun diye durdu Söyledi diken diken darlandılar dirildikten sonra Şah zuhur etti Şah dedi neden şaşırıyorsunuz Neden şüpheyle dolu kalpleriniz Hayaletin heti kemiği olmaz Dirilikten sonra şah zuhureti Ten kemikten oldum mu görün? Dirildikten sonra şah zuhureti. ı anlamda gücünü Şah hakkındaki kehanetlerini birildikten sonra şah zuhureti. Mesih çile çekecekti Ama üçüncü gün dirilecekti Bütün halklara bu duyulacaktı Dirildikten sonra şazı Şah dedi burada kalın Yücelerden gelecek kudret ilen Kuşanacaksınız bu gücü alın Dirildikten sonra şahsı hırtı Dirildikten sonra şahsı -hıreti. Evet, dirildikten sonra Şah zuhur etti, talipleri, abdalları onu gördü, şahitleri oldu ve sonra bütün halklara 72 millete gittiler, anlattılar ve birçok kişi inandı, yeniden doğdu, daimi hayata kavuştu. Evet, beğendiyseniz lütfen beğendim diye işaretleyin, abone olun, yorum yazın ve haftaya yine görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, barışla kalın, esen kalın, hoşçakalın.